Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine bir hard disk artırım videosu ile karşınızdayız. Cihazımız Lenovo'nun Yoga serisi arkadaşlar. Modeli Yoga 310 11 IAP diye bir model. Cihazımız bu şekilde arkadaşlar. Yoga 310 modeli. Bu cihazlarda daha önce bizim kanalımızı takip eden videolarımızı izleyen arkadaşlar bilirler. Ee, bu bizim bir Asus TP200'ümüz vardı bu cihaz arkadaşlar. Bu cihaza da aynı şekilde biz hard disk artırım yapıyorduk ve e, bu cihazın videosunu çektikten sonra çok güzel dönüşler aldık. E, Birçok müşterimiz e, bize ulaştı ve sorunlarını giderdik hard disk problemlerini. E, bu Asus'ta 32 GB vardı arkadaşlar MMC disk kullanıyor. E, Lenovo Yoga'da ise 64 GB var. Normal olarak e, Lenovo Yoga serisi Asus'tan biraz daha yüksek bir seri. Çünkü bu cihazda RAM artırımı yapılabiliyor. Yani RAM 4 GB olarak e, e, üretilmiş. Ama Asus'ta 2 GB ve artırım yapılamıyordu. Hard diskleri aynı seviyede artırılabiliyor bu iki cihazın. Bunun zaten Asus TP200'ün videosunu çekmiştik. Ve dediğim gibi çok güzel dönüşler aldık. E, şimdi e, sıra bizim Lenovo Yoga serisinde. Arkadaşlar bu cihazda gayet kullanışlı Asus gibi gayet kullanışlı 360 derece dönebilen tablet olarak kullanılabilen gayet şık bir tasarım üretilmiş bir cihaz. Ama bu cihazda daha dediğim gibi hard disk problemi var arkadaşlar. Yani cihaz hard diski 64 GB üretilmiş ve 64 GB hiçbir şekilde bu cihaza yetmiyor arkadaşlar. İlk başta cihaz satı, satıldığı zaman veya satın alındığı zaman sistem boşken tabi bir süre kullanılabiliyor ama sonradan güncellemeler aldıkça cihazda bir dosya birikim oldukça güzel hard disk yetmemeye başlıyor. Bu cihazda da MMC disk kullanılmış. MMC disk nedir arkadaşlar? Hemen size kısaca ondan bahsedeyim. Arkadaşlar MMC disk e, normal hemen hemen SSD hızında, hız olarak SSD hızında ama daha düşük kapasitelerle üretilmiş. Genelde Celeron cihazlara, bu tip cihazlara kullanılan bir disk. Normalde i e serisi veya yüksek cihazlarda MMC diske rastlayamazsınız. E, bu bu disklerin e, MMC disk dediğimiz şöyle bir diskler arkadaşlar. Bu cihaz, bu disk, yani bu çift entegre, bu cihazın diskidir. Ee, bunları dediğim gibi basit seviyede kullanılan cihazlar için e, üretilmiş ve bu cihazı, bu cihazda mesela bu 64 GB bir mmc kullanılmış. Bu cihazlar basit seviyede üretildiği için bunlara e, herhangi bir hard, hard disk portu, hard disk portu e, koyulmamış arkadaşlar ve hard disk portu veya M2 veya M.2'ye disk takılamadığından bu cihaz bu şekilde artık sistem sistemde olduğu zaman yavaşlamaya başlıyor ve iş görmez hale geliyor. Tekrar format atılıyor ama tekrar aynı şekilde 3-5 ay sonra aynı bir kısır döngüye girmeye başlıyor. bu cihazlarla ilgili arkadaşlar biz Asus olduğu gibi bu cihazlara da hard disk artırımı yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela bu cihaz bizim müşterimizden e, diskine şifre koyulmuş ve e, şifresi unutulmuş ve hiçbir şekilde hard disk değişimi yapılamıyor diye birçok yere gitmiş müşterimiz hard diskini işte danışmış ama hiçbir şekilde destek alamamış en son bize geldi ve biz cihazı inceledik e, hard diskin yani veri yollarına bakarak e, buna bir, e, bir ssd hard disk taktık arkadaşlar 120 GB buna ssd disk taktık ve şu an cihaz gayet kullanışlı bir hale geldi hem diski yükselmiş oldu. Hem SSD yine hard disk olmuş oldu. Ee, hem de cihazın e, alanı arttığı için kullanılabilirliği daha çok arttı. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi buna taktığımız disk 120 GB bir disk. Tabi bu e, 120 GB sadece 120 GB sınırlı değil. 240-480 e, ihtiyaç olduğu takdirde 1, 1 TB'ye kadar Disk takabiliyoruz bu cihazları ee, Dediğim gibi tasarım olarak güzel üretilmiş ama e, bu şekilde hani hard diskinin MMC diskle kullanım alanı çok düşük olduğu için e, bir süre sonra problemler veriyor e, hiçbir şekilde iş görmez hale geliyor bu tip cihazlarınız varsa veya bu, bu seride bir cihazınız varsa bize ulaşırsanız biz videonun sonunda, videonun sonunda WhatsApp numaramızı veriyoruz oradan bilgi alabilirsiniz anlaşmalı kargo kodumuzu veririz. Oradan e, MNG kargoyla bizim kodumuzu vererek ücretsiz olarak gönderebilirsiniz. E, yani biz Asus'la ilgili aynı video çektik ve dediğim gibi çok olumlu dönüşler aldık. Çok güzel e, yorumlar aldık. Bu cihazla alakalı da cihazınızı kullanabilir hale getirmek istiyorsanız e, bize ulaşırsanız e, yardımcı oluyoruz. E, bu işlem işlem süresi ortalama bir, bir gün iki gün içerisinde tekrar size cihazınızı gönderiyoruz veya daha kısa sürelerde de olabiliyor iş yoğunluğuna bağlı olarak dediğim gibi videonun sonunda biz paylaşıyoruz anlaşmalı karakodumuzu whatsapp bilgi hattımızı özellikle whatsapp bilgi hattından bize ulaşıp e, fiyat ve e, işlemle alakalı bilgi alabilirsiniz videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum bu videoların devamını izlemek isterseniz youtube kanalımıza abone olursanız sevinirim teşekkür ediyorum iyi günler diliyorum I'm the